Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için iki harika oyuncumuz Pergüzar Koreli ve Halit'i Ergenç'ten en güzel görüntüleri sizler için hazırladık. Pergüzar Koreli ve Halit'i Ergenç çifti 1001 Gece dizisinde rol almış ve birbirlerini sevmiş ve evlenmiştiler. Biz de sizler için onların en güzel karılarını hazırladık. Bu videoların devamı gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup yorum yazmayı unutmayın. Kanalımızda daha birçok video bulabilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin. Herkese teşekkür ederiz.